Kimi Bir Şubat akşamı sevinçle doldu gönlümüz. Kar vardı gökyüzünde. Bereket yağıyor dedik memleketimize. Gelinlik giydi sandık bahara gebe. Oysa, oysa kefen vermiş memleketim. Toprak doğuruyor kıyamet zelzele. 6 Şubat saat 4.17 yer yerinden çatlıyor. Patlıyor bombalar yerin dibinde Gece gündüz gündüz gece Yuvamız mezar Bedenimiz cenaze Toprak kan kısıyor kan Sanki intikam peşinde Halimize anlıyor gökyüzü Kar buran lapa lapa gözyaşı. Emanet canımız telaş içinde Ölüm Ölüm düşmüş peşimize Kurulmuş can pazarı Aldığımız Mezar Bileveresi Haram Oldu Gözlere Uyku Tarifsiz Bir Bekleyiş Umut Dolu Kimse Var mı Kimse Yok Mu Sesleri Telaşla Yırtıyor Geceyi Gözlerim Avuçlarımda Ağlıyor Ölüm Suskun Suskun Çoğalıyor Baba Kurmuş Özenle Sarayı Evladım Saramaz Bu deliğin Yarayı Anam Taşı Toprağa Basar Bağrına Ne Yedim Ne Yapayım Mezar olmuş, Bin Luluk Sarayı Şöyle baktım güzel memleketime Azrail pusu kurmuş, her bir eve Ne can kaldı, ne yuva Sen yardım et Allah'ım bu aciz kullara Bir yanımız enkaza Bir yanımız gurbete bakar Nasıl, nasıl unutulur bunca hatıralar Yürek nasıl dayanır vedalara Elveda dese de Doğdukları topraklara Halbuki Halbuki daha ne çok şey vardı Yaşanacak yarınlara Acı gelse de uçup gitmek Çaresizlik bu olsa gerek Kaçmak olmaz ne çare Sormayın Sormayın halimiz bir çare Kimi can Kimi can telaş içinde Kimi donarak Sessizce ölüyor enkaz içinde Sevinemedik halimize Dostumuz Arkadaşımız gitti 90 saniyede, dondu damarda kanımız, soğuk ve açlık hüküm sürüyor bedenimizde. Hiç ama hiç acı çekmediği yeryüzü bu kadar, her yer mahşer, her yer mahşer, her yer kıyamet zelzele, her yer kıyamet zelzele.